Geçtiğimiz videoda patates cipsi bilmecesini çözdüğümüz örnekteki gibi kralın en sevdiği sihirli kuşu uçarak gelir ve kralın kulağına fısıldamaya başlar. Tabii siz de bunlar rahatsız olursunuz ve krala kuş neden bahsediyor diye sorarsınız. Kral da kuş problemi çözmenin başka bir yolu olduğundan bahsediyor der. Ve siz de tabii ki kuşlardan tavsiye almaya pek alışık olmadığınızdan alınganlık yapıp madem kuş çok iyi biliyor o zaman bırakalım problemi o çözsün dersiniz. Ardından kuş, kralın kulağına fısıldamaya devam eder ve kral, tamam yazıları ben yazacağım çünkü kuşun elleri yok, kanatlarıyla tebeşir tutamaz der. Böylece kuş, kralın kulağına fısıldamaya devam eder ve kral da bunları yazıya döker. Kuş der ki, bu değişkenleri bulmak için bu denklemlerden birini kullanalım. Mesela değişkenlerden biri için bu maviyle yazılı denklemi kullanalım der. Bu bize bir değişkenin diğer değişken cinsinden değerini verecek. Şimdi bunu yapabilir miyiz? Ona bakalım. Eğer burada e için çözümleme yapmak istiyorsak, e'yi bulmak istiyorsak, iki taraftan da 400k çıkarabiliriz. O zaman denklemimiz ne olacak? 100 e eşittir, eksi 400k artı 1100 olur. Sadece iki taraftan da 400k çıkardık ve denklemimizin durumu bu oldu. Ayrıca e değerine ulaşmak için yapmamız gereken bir şey daha var. İki tarafı da yüze böleceğiz, değil mi? O zaman tüm terimleri yüze bölersek elimizde e eşittir, eksi 4k artı 11 kalır. Böylece e'yi k cinsinden tanımlamış olduk. Kuşun kral vasıtasıyla söylediği de buydu. İşte bu tanımı alıp ilk denklemde e'nin yerine koyarsak ortaya tek bilinmeyenli bir denklem çıkar, değil mi? Böylece kral kuşun yönlendirmesiyle yazmaya başlar. Şimdi ilk denkleme bakıyoruz. Kuş der ki, 200 e yerine, buraya e koymak yerine e'nin değerini koyalım. Yani, eksi 4k artı 11. e'yi eksi 4k artı 11 ile değiştiriyoruz ve buraya yazıyoruz. Gerisini de yazarsak, artı 300k eşittir 1200. Şimdi buraya dikkat edin, burada yaptığımız tek şey e, gördüğümüz her yere bu ifadeyi yazmak. Burada kafanız karışmaya başlayıp, burada yaptığımız geçerli bir şey midir diye sorabilirsiniz. Bu problemi daha önce eleme yöntemiyle de çözdüğümde aynı sonucu aldım. İsterseniz bunun üzerine biraz düşünün. Evet, nerede kaldık? Sihirli kuşumuz kralın kulağına fısıldamaya devam eder ve kral da cevir işlemlerini yapmaya koyulur. Burada artık tek bilinmeyenli yani bir denklem var. İlk adım burada çarpmanın dağılma özelliğini kullanmak olacak. 200 çarpı eksi 4k, eksi 800k etti. 200 çarpı de 2200. Bir de artı 300k'mız var, değil mi? Ve bunların hepsi 1200'e eşit. Şimdi yalnızca k'yı çözelim. Bu eksi 800k ile 300k'yı gruplayalım. Bir şeyden eksi 800 tane ile 300 tanesini toplarsak ne eder? Eksi 500 tane eder değil mi? Burada k, şey dediğimiz k. Artı 2200 eşittir 1200 dedik. Burada k'yı bulmak istersek ne yapacağız? İki taraftan da 2200 çıkarırız. Elimizde kalan da sol tarafta yalnızca eksi 500 k, sağ tarafta da eksi 1000 olur. Ve iki tarafı da eksi 500'e bölersek, sonuç k eşittir 2 çıkar. Ki bu da her bir kadının ortalama kaç paket cips yediğini bulduğumuz, o bir önceki problemi eleme yöntemiyle çözdüğümüzde bulduğumuz sonucun aynısı. Dolayısıyla en azından bu örnek için görünen o ki, kuşun önerdiği bu yer değiştirme yöntemi patates cipsi bilmecesini çözerken ilk olarak kullandığımız eleme yöntemi kadar iyi çalıştı. Şimdi erkeklerin ne kadar cips yiyeceğini bulmak isterseniz. Biraz önce yaptığımız şeyin aynısını yapabilirsiniz. Değişkenlerden birini biliyorsunuz. Bunu denklemlerden birindeki değişkenin yerine koyabilirsiniz ve böylece e'yi bulabilirsiniz. Tabii sağlama yapmak için bunu kendiniz deneyin ve e için de aynı sonucu elde ettiğinizi göreceksiniz.